Ben bunla ben bunla konuşmak Sadece istiyorum. Senin inanılmaz bir gürültün var. <gülüyor> Aklına gelen her şeyi başarısın ve de sevgin var. <gülüyor> Hadi oğlum. Aa oha bir kere daha lan? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Abi oturmuyor diyebiliriz de. Abi şu an çok acayip şeyler oluyor burada ya. Ne oluyor? Hayırdır? Ozan'ı kaybetti. Ozan sen Roller Coaster emin misin? Bak aşağı inecez. Gidiyoruz Ozan Allah. <gülüyor> Sıkızsın. Del fren çekilme de kendime geldim dur çek hadi. Ya Ozan bak bunu kırmayalım. Götü yorumlar videosu serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Müthiş ürünler var. Dostlar, çok istediğiniz 3. bölümü sizler için efsane ürünleri gittik satın aldık ve bunların en kötü yorumlarını böyle tek tek cımbızla aldık oradan. Hakikaten de acayip yorumlar var. Hepsini tek tek test edeceğiz. O oh, pti p. Bundan başlayalım mı o zaman? Bu olsun. Abi. Alıyorum. Olayımızı bilmeyenler için de bu arada özetleyeyim ben tekrardan. Bu ürünleri satın alıyoruz arkadaşlar ve orada satın alan insanların yazdığı kötü yorumları biz de deniyoruz. Doğru mu yanlış mı karar veriyoruz. Bu enteresan bir ürün. Önümde görmüş olduğunuz bir adet robot süpürge. Yani Sözler ama robot var süpürge Sweep robot süpürge. Şöyle hemen kutusunu açalım. Kendisi için bir arkadaşım sunu yazmış. Nenemin ters süpürgesi bile ki o ters süpürgeleri bilirsin bayağı güzeldi. Tabii böyle ağaçtan falan yapılıyordu. Bundan daha iyi çekiyor. Bileri taktım. Döküyorum. Ne dökeyim önce? Ne istersin? Bence şu ancak biberi dökmeyelim, Elimiz ayağımız yanmasın. Çay dökelim abi. Dök hocam. Sen içmeyi seversin ama. Böyle bir yorum var. 5 dakika çalıştı. Önce <gülüyor> nenezin yorumunu denemeyelim. Onu deneyeceğiz zaten ama aynı Biz zamanda beraber deneyelim. Aynen. Bir de benim aklıma bir şey daha geldi. Yine bu evet. masada evet. sen de karşı karşıyken bir akalı robot süpürge Aşağı düşüyor mu diye. Hı hı. Bas abi, bakalım hı hı. düşüyor mu, düşmüyor mu? Eğer durursa büyük olay. Oha, wow, bayağı iyi yüflüyor yanınızda, hissetmiyorum oğlum. Aşağıya düşer bu arada. Aha! Kaldı burada. Ama o sensör falan değil, ayak yapısı. Gitti. Oha, iyi çekti. İyi çekti oğlum, aldı bu tarafa götürdü bütün şeyleri. Dur abi, daha bitmedi. Daha dönüyor. Aşağıya düşmüyor o zaman. Yani düşmek ama istiyor ama düşemiyor. Düşste. En azından beri Değiş merak ettiğim... Hiç şurayı süpüreceksin ya. <gülüyor> Allah Vallahi bir vurdu ki ap bir daha hareket de edemedi abi. Anladığı dilden konuşacaksın abi, robotsa da robot ne yapalım yani? <gülüyor> <Öğlenmiyorum>. <gülüyor> Arkadaşlar olay bambaşka bir noktaya gidiyor şu an. Robot bu değil abi yani. Yaşamak bu değil. Bir kapatabilir miyiz? Bir dakika ben bununla konuşmak, Sadece... konuşmak istiyorum. Senin inanılmaz bir gürün var. <gülüyor> Aklına gelen her şeyi başarısın ve de sevgin var. <gülüyor> Hadi oğlum. Aa oha bir kere de aldı lan. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> <Aa. gülüyor> Bir kere de almış aynen. Bir kere de başka yere <gülüyor> Sesi rahatsız izlenmiş, akıllı gibi değil. O zaman bence sen burada biraz yumuşak davranıyorsun. Şöyle <gülüyor> <Sen> <gülüyor> biraz zorlayalım biraz <gülüyor> kendisini. Abi, olduğu gibi ne varsa duruyor gerçekten şu an. <gülüyor> Nasıl yeni çalışma? bu <gülüyor> şöyle, dur, dur burası. Dur, ben buraya Aha, açtım. Abi, acı biber falan var orada. Dur. Elini gözüne falan vurma sonra. Allah. Aha! Aha, bitti. Valla harbiden 5 dakika, beş dakika çalıştı, çalıştı gerçekten. Durdu. Bu arada bunun içindeki piller... Aha, bir daha çalıştı. Demek ki o 5 dakika çalıştı durdu diyen arkadaş... Bir daha on off'a basmamış. Off basmamış. Bu robot süpürge olduğunu iddia eden şey 250 liraymış arkadaşlar. <gülüyor> Ve kötü yorumların hepsi hakikaten de doğru. Yani uzun uzun test etmeye gerek yok. Şurada hani tamam biraz yapıyor. bizi ama... Evet evet ama hakikaten çekmiyor abi hiç. Yani full gürültü yani sadece, başka bir şey yok. Kötü yorumların hepsi doğru bu ürün arkadaşlar. Bu ürün Bastet. tamamıyla çok adresi şöyle. O At. zaman şimdi burayı bir toplayalım, sıradaki ürüne hızlıca geçelim. Dostlar, sıradaki ürünümüz önümde görmüş olduğunuz bir adet direksiyon. Biraz Bayağı tertol. Evet. Böyle bir setimiz var madem bu sette direksiyon da oynamazsak ayıp olur dedik. Bu ürüne yaklaşık 600 TL dedik. El, freni buraya el frenini buraya yerleştirdim ben. Bu el frenini koydun. Bu gaz fren kullanmayız. Şanslı man alim duman. Evet, evet, evet, evet. Şimdi ilk yorum şuymuş. Kurana kadar ama burada cebelleştik evet, Ozanlı. driver'ı varmış arkadaşlar. Belki bütün direksiyonlar için geçerlidir ben bilmiyorum. Driver'ını kurmadan Birçok ince ayarı var, biz yapabildiğimiz kadar yapmaya çalıştık arkadaşlar. Alırsanız driverını kurun mutlaka. İlk kötü şu, gaza bastığınızda ve ayağınızı çektiğinizde gaz pedalı sizle beraber yukarıya geliyor. Şöyle hemen bir, bir basıyorum gaza. Neyse şimdi gazdan ayağımı çekiyorum arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun? Kaç promissin sen gözünü seveyim. Bak çekiyorum, <gülüyor> kalkmıyor, sıkıntı yok. Ama hareket ediyor. Yani bunu yerde sabitleyen... Bir şey titreşim oluyor mu burunca? Olmuyor. Yerde sabitleyen bir şey olması lazım. Şimdi şöyle bir yorum var. Diyor ki, ETS2'de böyle hassasiyet falan baya kötü. 80 derece şans vereyim ama bir şeye yaramadı falan demiş yorumda. Çok haklı. Şu an bayağı bir ayar yapmamıza rağmen, bayağı Lütfi can çekişiyor şu an yani tamam, Bu arada şu mekanizmayı gördünüz mü arkadaşlar? Hani buraya, el treniyle vitesi buraya astım. Ya başka koyacak ya yer bulamadık. Camın komple inyesi yok mu bize? Gel sen otur abi, diğer kötü yorumlara sen bak bu işkence artık sona ersin ya. Yani. Rica gel. ediyorum, ben de iyi bakın arkadaşlar Ozan'a. de bütün eleş sınıflarının hepsi var arkadaşlar, tamam bunu de... aldım. Ozan demişler ki, tavsiye etmiyorum. Hayatım boyunca çok az bundan kalitesi şey gördüm. Malzeme kalitesi de leş demişler. Ne diyorsun? Ee, bir dakika diyorum. Ne diyorsun Ozan? <gülüyor> Alkol aldık mı? <gülüyor> <gülüyor> Başına geliyor. Bir şey diyeceğim, malzeme kalitesi evet çok kötü değil bence. Yani hmm. ama ne bekliyorum abi, snobin zaten ya. Yani. Sen şu virajı bir alsana. Alacağım bekle. Bak aldım, kol bulduk, kol bulduk. Bayağı Vallahi uğraştım Ozan, ürün çok kötü, direksiyon hiçbir şey çalışmıyor diyorlar. Ben fikrim yorumla sen. Yani direksiyonun tam çalıştığını ben söylüyorum yani... açıkçası. <gülüyor> gerçek arabadaki hissiyatı vermiyor, bir de yapıştığı yerden çıkmıyor diyorlar. Ozan, ne diyorsun? Vermek istediğin cevap şu. Sadece... Bayağı bana verdi şu an gerçek. Yapıştığı yerden gerçek çıkıyor, yer. gerçek çıkıyor mu? <gülüyor> çıkıyor. çıkıyor. Zorlarsan çıkar Çıktı. ama... Abi böyle yerde param edesin geldi ya. Tamam, böyle oyun mu olur? Paketleyelim, kaldıralım ürün. Ver çekeyim de kendime gelin, dur. Ç ya Ozan bak bunu kırmayalım. Kalsın, sağlam kalsın abi. Boş sen çık bak buradan. Sakin de gel biz sıradaki ürüne geçelim. Gel abi hadi. Deşarj olamadım ya. Gidiyoruz bir hadi devam. Tamam. Diğer ürünü getirdim bak şimdi. Bak yaz aylarının güzel gecelerini daha da böyle güzelleştirmek amaçlı bir evet. ürün var önümüzde. 420 ila 470 TL bandında bir fiyatı var. Şurada yazıyor zaten mevzu şeklinden de belli. LED bir projektör. Ürün hayallerdeki gibi evde yani Ozan'ın hayalindeki gibi en azından. Evde sinema keyfi vermez, görüntü çamur diyorlar. Abi biraz üründen bahsetmek istiyorum. Arkasına bolca çıkış koymuşlar. Kulaklık çıkışı, micro SD girişi. Bu yanda hakikaten şaşırdığım bir şey. Direkt doğrudan HDMI takabiliyorsunuz bu ürüne. Bu şu demek aslında. Buna bir Android TV bağlayabilirsiniz. Görüntüyü bayağı merak ettim hakikaten. Hadi, Hadi bakalım, ben karartıyorum. Karart. Şimdi dostlar, projeksiyonu kurduk ama keşke kurmasaydım. Abi yani bayağı ölmüştüm videonun başında ama şu an yıkıldım yani. O görüntü hani 1080p, 720p, 480 p geç... 240 200, falan, 144, 144 hafta e yorumdaki yani. haklı, kesinlikle evet, haklı. Çok, çok haklı. Ben söyleyelim. Şöyle bir yorum var bu ürünle alakalı. Diyor ki fan sesi, hoparlörün sesini bile geçiyor. Ben sana açayım abi hemen. An sesi bu arada hmm. harbiden bence geçmiyor. Hmm. Evet. Tamam, o yoruma ben şu an katılmıyorum. Ancak şöyle bir sorun var, ses çok kısık. Hani çok gece geç bir saatte. Çok böyle ya, evet. çok pis. Bu komşuları rahatsız etmeyeceğim diyorsan izlersen ama... Böyle ...gümbür gümbür bir sinema sesi tabii ki de bu aletten çıkması beklenemez. Bu arada altyazılar hani bizim şu an yakın olmamızla alakası yok. Videodaki altyazılar falan okunmuyor arkadaşlar. Kamerada okunuyor mu? Ciddi misin? Güzel Kamerada güzel gözüküyor ama biz buradan okuyamıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunlardan bir tanesi şu çok karanlık ortama ihtiyaç var. Gerçekten de sadece bir telefonun flaşı direkt olarak vurmasa bile şu an görüntü %50 kayıp öyle söyleyeyim. Ya. Hatta ben buradan kendi flaşımı da açayım. Ya. tepeden bir ışık vurduğunu düşünürseniz gündüz falan... bunu hiçbir şekilde kullanamazsınız arkadaşlar. Görüntü net olarak tüplü televizyon görüntüsü arkadaşlar. Evet. Onu bilen sipariş verecekseniz öyle ne bir Ne sipariş hani... abi sipariş falan vermeyin gözünüzü seveyim. Buna para Sinema sinema hevesiniz varsa sakın, yok. Sakın sakın. Yani yazık günah vereceğiniz para yazık. Günah. Hiç kıyamam sizin paranıza ben. Mandak ocağına 2 piksel daha fazla koydum. Evet, abi yani, bu ne? Hadi, Hadi bakalım. Bir sanal dünyaya dalmayalım mı be? Şöyle gördüğünüz gibi bir VR gözlüğümüz var. Ben bunu daha önce test etmiştim Kaldırma ama oturt. kafama taktığım anda tam, tam oturmuyor, oturmuyor demiş. VR Video. gözlük şarkısını biliyor musun? Yok, o nasıl bir şey? VR <gülüyor> Champions <gülüyor> Anladım abi, güzel videoymuş. <gülüyor> Özür diliyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Evet. bana bir şey söyleyeceğim. Bu VR gözlüğün yakıştığı bir tane insan gösterin. Yok gerek. O <gülüyor> zaman mutlu oldu şu an VR gözlük taktığı için. Fena değil ya, güzel. Ama bulanık görüntü, bayağı bulanık. Şeyi yani. soracağım, kafaya tam oturuyor mu? Abi elleri kafa... serbest bırak. Ağır geliyor abi çok ağır geliyor. Yok gerek yok tam takmanıza ya ben Ozan. elime tutarım. Oturmuyor diyebilir miyiz Ozan? Abi oturmuyor diyebiliriz de abi şu an çok acayip bir şeyler oluyor burada ya ne oluyor hayırdır? Ozanı kaybetti. Ozan sen roller coaster izledin emin misin? <gülüyor> Bak aşağı ince. Gidiyor Ozan Allah. Sıkısın. Şöyle bir yorum var abi, yandan ışık alıyor, telefonu tam göremiyor. Abi asla hmm. yok öyle bir şey, Allah! Asla yok öyle bir şey. Şu an çok keyifli hmm. bir rollercoasterdayım. Ay fena oluyorum böyle. Diyor ki 360 derece VR gözlük videosu açtığınızda görüntüyü hani sizi köle edebilir, işte bir sakınca, bir sıkıntı olabilir gibi bir yorum hmm. gelmiş. Ama öyle bir şey ben görmedim açıkçası. Bir 3 boyutlu deneyiminiz daha önce olmadıysa o deneyimi size güzel bir şekilde aktarabilecek bir ürün olmuş bu. Ürünün fiyatı 200 lira, 220 bandında böyle değişiyor sahip. Hatta bunun böyle kulaklıkta olmayanları da daha da satılıyor. öyle bir şey alabilirsiniz baktınız 90 100 lira he ee, çok heves ettin o zaman gidip işte oculus oculus ya da playstation gözlükleri gibi şeylere yönelebilirsiniz evet. ilk etapta bir deneyin bir yerde mutlaka ondan sonra böyle çok para ödeyeceksiniz ödeyebilirsiniz diyelim son ürünümüz bir webcam arkadaşlar çok ucuza aldık bunu abi webcam'in zamanı mı kaldı ya webcam'in webcam zamanı mi? her zaman var o zaman webcam'in üstünde şey yazıyor bak şuradan göstereyim mi o abi mükemmel acq falan yazıyor üstünde msn acq ya o acayip eski bir ürün evet. galiba bu. Çok büyük lan bu, baksana ve Şöyle bir kamerayı hemen açalım. Aha, Aha, Ozan geldi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Beklendiğin üstünde 1080p diye aldım, 10p bile değil diyor. Bu arada Abi bence hiç fena değil ya. hiç fena değil arkadaşlar. Bir yani, anda webcam işte. açılan dayılar gibi <gülüyor> an. Yani. Şöyle bir yorum var, hakikaten çok can sıkıcı bir yorum. Bilgisayara bağladım, sonra görüntü geldi ama sonra görüntü hemen gitti demiş. Aynı eski sevgilimi görüntü atması gibi. Maalesef senin aldığın webcam de bozuk. Evet. Öyle bir sıkıntı var çünkü görüntü hemen gitti. Şu an cay cayır. Biz bayağıdır burada Şu takılıyoruz. An... Herhangi bir sorun yok. Fiyatı 280 liraymış bu arada Ozan. Ne diyorsun? Allah güzel diyorum, fena değil. Söyle Hatta şöyle söyleyeyim, söyleyeyim, yayında açtırdım. Hah hani onu diyecektim tamam. Sen söyledin. 1200 liraya vesaire almaya, bence çok fazla ilk etapta gerek yok. Evet. Fiyatını da söyledik, ürünü de değerlendirdik. Bence bu kadar yeterli. O zaman yavaştan artık Ozan'ca videoyu Yavaşça. burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu videomuzda kötü yorumlar gelen ürünlere yakından baktık. O kötü yorumlar gerçek mi değil mi? Test etme imkanımız tekrar oldu. İki yanımızda bulunan diğer web tekno çiçeklerini izleye Bilirsiniz arkadaşlar hemen ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olarak bildirimleri de açmayı imal etmezseniz çok çok iyi olur. Yeni videoları kaçırmazsınız diyelim. kötü yorumlar içeriğinin 4. bölümünde görmek istediğiniz ürünler varsa onları yorumlara bırakırsınız. Söyleyin biz alalım arkadaşlar. Biz kaçtık, hoşça kalın. Görüşürüz.